Bugün 26 Aralık 2022 Pazartesi. Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde İkizler burcundaki Mars'la üçgen görünümde olacak. Güne hızlı ve enerjik başlayabiliriz. Kişisel hedefler ve bireysel özgürlükleri de bugün daha fazla önemseyebiliriz. Toplumsal, evrensel konulara, bilim, teknoloji ve sosyal yaşama ilgimiz artabilir. Kova burcundaki ay öğle saatlerinde Boğa burcundaki Uranüs'e dik açı yapacak farklı ve orijinal ortamlara dahil olabiliriz zihinsel enerjimiz ve günlük yaşamdaki iletişim trafiği de artabilir sosyal yaşamımız canlanabilir ve arkadaşlarımızdan ilginç davet ve teklifler alabiliriz kalabalıklar arasında yer almak grup faaliyetlerine katılmak keyif verebilir huzursuz ve heyecanlı olabileceğimiz öğle saatlerinde beklemediğimiz sürpriz gelişmelerle de karşılaşabiliriz bunlar günlük planlarımızı değiştirebilir Kova burcundaki Ay akşam saatlerinde Satürn ile birleşecek ve 21-19'dan itibaren boşlukta ilerleyecek. Ruh halimiz daha ciddi ve karamsar olabilir. Aile ve kariyeri ait görev ve sorumluluklarla ilgili oldukça kararlı ve hırslı olabilir. Önemli işlerle ilgilenmek isteyebiliriz. Aile büyükleri ve otorite kavramlarının üzerimizdeki etkisi artarken kendimizi biraz sınırlanmış ve kısıtlanmış da hissedebiliriz. Gece saatlerini sakin geçirip dinlenmek isteyebiliriz.